Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili aslanlar Güneş boğa burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor hafta boyunca ay ışığını yavaş yavaş küçültecek hafta sonunda son dördün fazına ulaşmış olacak Pazartesi günü ay yay burcunda hafta başına biraz keyifli konularla eğlenceli konularla başlayabilirsiniz özellikle çocuklarla ilgili işleriniz olabilir kişisel hobileriniz girişimleriniz biraz aşk ve romantik hayatınızla ilgili konular hafta başında gündemde olabilir zaman zaman melankolik hissetmeniz mümkün ya da çok idealistçe böyle çok özgüvenli aşırı fanatik eğilimleriniz de olabilir çok da fazla risk almamak gerekiyor kişisel girişimlerde örneğin ya da ekonomik alanlarda bazı alışverişlerde biraz daha temkinli hareket etmekte fayda var salıdan itibaren ay oğlak burcuna geçecek perşembe gününe kadar günlük hayatınızdaki rutin işleriniz mesleki konular genel sağlı kontrolleriniz evcil hayvanlarınız bakımları ve benzeri konulara odaklanabilirsiniz Perşembe ve cuma günü ay kova burcunda olacak bu iki gün özellikle ilişkilerinizden daha fazla beklentileriniz öne çıkıyor Eşinizle partnerinizle ilgili konular işbirlikleriniz ve bir bire birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla bağlantılı konularda gündeminizde olabilir Perşembe akşamı cuma günü ilişkilerde bazı gerilimler yaşamanız mümkündür Merkür Boğa burcundaki yerlemesini sürdürüyor ve e, hafta sonuna doğru bu biraz daha bizi iletişim konularında sıkıntıya sokabilir e, eşinizle partnerinizle aile üyeleriyle ilişkilerde dikkatli olmaya çalışın ve hafta sonu ay balık burcunda olacak ruh halimiz daha böyle duygusal romantik biraz daha maneviyata yönelebilir pazar günü de tüm gün boyunca ay balık burcunda e, pazar günü önemli ayın balık burcunda olması e, duygusal motivasyonlarımızın biraz da inançların maneviyatın e, öne çıkacağını eğilimlerimizde belirleyici olabileceğini işaret ediyor huzur arıyoruz güven arıyoruz Venüs yengeç burcunda aile olumlu bir açısı var e, bu genel itibariyle biraz daha e, gün içerisinde aslında dengeli bir enerji ortaya çıkarmakta ama Merkür artık durmuş olacak boğa burcunda ve bu da her türlü iletişim konularında haber trafiğinde e, duraklamalar, sıkıntılar, kısıtlamalar, engeller yaratabilir. Hatta zihinsel anlamda e, düşünce sistemlerimizi, karar verme süreçlerimizi etkileyebilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay-Uranüs kontağı bazı sürpriz, heyecan yaratacak, beklenmedik durumlara da işaret ediyor. Boğa burcundaki e, güneşle ay arasındaki olumlu açı genel itibariyle, Huzur, güven arıyoruz hem maddi konularda hem manevi konularda ve doğal olarak eğilimlerimiz, seçimlerimiz de bu yönde biraz daha öne çıkabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.